Web teknoları hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi siz neden bir ateş poligonunda bu videoyu açtım diye soruyor olabilirsiniz. Ama sizin için yurt dışından çok özel bir çanta getirdik. Bu çanta hiçbir şekilde yanmadığını, kopmadığını, bıçaklanmadığını, kuruşun geçirmediğini iddia ediyor. Biz de bugün sizinle birlikte bu çantanın sınırlarını zorlayacağız. Bu çantayı arkadaşlar 201 dolara almışız ama üstüne ihtarlatçı bir şey eklenmiş, nakles falan filan eklenmiş. Toplam 280 dolar, bu da yaklaşık 4250 lira yapıyor. Yani şu an açacağım çanta aşağı yukarı 4,5 milyar. Kullanım kılavuzu var ama yani bir çantayı da nasıl kullanacağımızı herhalde biliyoruzdur diyerek kullanım kılavuzuna ihtiyaç duymuyoruz. Şöyle güzel bezi var, tam 4000 lira olduğu çok... Belli bir bez. Açıyoruz şimdi çantamızı. Evet böyle çok sık örülmüş bir kumaş aslında ya e, Aşırı dayanıklı gelmedi yani benim gözüme. Şurada bir adet kilidi var. İçine içine bakalım önce isterseniz. Şöyle güzel bir kumaş. Böyle sert sık. Acaba yırtılıyor mu? Yok, vallahi iyi çektim yırtılmadı. Şöyle görünüyor mu kamerada içi bilmiyorum ama. E, böyle içinde birkaç tane küçük gözü var buraya. Telefon ya da işte powerbank falan koyabileceğiniz boyutta. İçinde bir tane de neden bilmiyorum ama kadifeden çok güzel hissettiren... <gülüyor> Bir gözü var ama buraya yani küçük boy bir tablet belki sığar, belki sığmaz diyorum. Onun dışında tamamen bomboş, dümdüz bir çanta. İpin bu arada içi buraya bağlı. Hani ayrı bir yere koymamışlar. İp kendi içinde yani. Bunu böyle bir böyle sıktığımızda burayı kapatmış oluyoruz. Şurada da bir tane daha kumaş var. Yani bunlar kumaş yani sonuçta. Şifreyi 0 0 olarak gireceğiz. Tamam. Şuradan bunu geçiriyoruz. Ve bunun arasından güya çantamızı çalsalar da hiçbir şeyi... Çalamıyorlar. Yani bundan çalamayacağına eminiz galiba hepimiz. Kilidi çıkarıyorum arkadaşlar. En azından çantaya bir şey olsa da 4200 lira bir tane kilit almış oluruz. Şimdi şurada birkaç tane bıçağımız var. Bunu gereken ofisten aldık. Bununla mangal yapacağımız zaman arada odun modun kesiyoruz. Bir de basitten başlayalım diye maket bıçağımız var. Hazırsak arkadaşlar şöyle bir çizik atmayı deneyeceğim maket bıçağıyla. Çizildi ama şey olmadı. Tekrar atayım bir tane daha. Derin bir bastırdım ama yani şu hemen çiziliyor bu arada. Çok ince çizik olsa da bir şey olmadı. Bir de şöyle yanlamasını atıyoruz. Yani çizik oluyor ama bir şey oluyor diyemem. Bir de şöyle batırmayı deneyeyim. Evet bak maket bıçağı biraz. Şimdi maket bıçağını bırakıp bir adım daha yükseltiyorum arkadaşlar. Normal bıçakla şöyle bir uzun kesmeyi deneyeceğim. Böyle bir ses çıkarttı ama evet inceneyemi yırttık. Evet yırtıldı. Evet şöyle bir. Yani bıçak bombelenmeye başlıyor. O yüzden çok zorlamayacağım bir sakatlık çıkmasın diye. Yani normalden sağlam kaldı diyebiliriz ama... ...yine de koruyacak bir şey değil. Buraya kadar geldik, şimdi bir de bunu deniyorum arkadaşlar. Şöyle bir... Böyle bir kokoreç havası. Yani normalden sağlam, diye yani düşüncemden sağlam kaldı diyebilirim. Şimdi madem buraya kadar sağ çıktı... Tabii ki bunun bir cezası olacak. İnsanın çantası ne olur? Belki kitap olur. Bir de işte bu milletin Bakanlığı değil de, yani böyle dağıtılan tabletler var diye ondan çantamıza koyduğumuzu düşünelim. Çantamızı şöyle kapatalım, sırtımıza takıyormuşuz gibi takmayacağız da. Gidelim, tam olarak bu arkamda görmüş olduğunuz beyefendinin şöyle önüne doğru asacağız. Bir de kurşun geçiyor mu bakalım onu deneyeceğiz. Gel! Bu arada arkadaşlar, Polygon Bornova'ya da bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Ben beyefendilerin üstüne asmak istemiştim. Mikağıdı çıkarıyoruz, Onu asıyoruz arkadaşlar. Tamam, biraz şöyle ayırayım bari, düzlem olsun diye. Şöyle yapalım, 5 metreye. Şimdi bu çantaya bir sıkalım bakalım hayatta kalabilecek mi? Arkadaşlar, şu an bütün önlemlerimizi aldık, çantamızı koyduk, silahımızı hazırladık ve güvenlik önlemlerimizle birlikte çantayı vurmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Ya Hak! Bu arada deli yürek silahımı da kestiniz. Hazırsak. Vurdum, bıraktım. Önce bir kitabı çıkaralım bakalım. Oo, Ooo! Tabletten çıkmış. İçi cam kırır dolu şu an. Kumaşı delip öbür tarafına gitmiş olabilir. Aynen. Öyle mi olmuş? Evet. Çantamızı... Deldi, bedava tabletimizde de patlattı. Tabi bu arada ben kitapta mermi kalır diye düşünmüştüm, kalır. onu söyleyeyim. Ki 9 mm aslında diğerlerine göre daha güçsüz bir evet. mermi değil mi? Böyle daha güçlü bir mermi alalım arkadaşlar elimize Bir de delip arkaya gidecek mi diye bunu deneyelim. Mesut Komiser silahını aldık, çok şeyi çevirmek istemiyorum. Bir de öbür tarafından acaba çıkıyor mu mermi, bunu deneyeceğiz. Silahımızın şöyle emniyetini açıyorum. Bir tane daha sıkıyorum hemen. İki tane daha sıktık şu an. Evet, silahımızı bırakıyoruz. Bakalım ne durumda? Ya aslında ikinde delmezdi de, bir tane sıkıp aynı noktaya bir tane daha sıktım. O yüzden deldi. Bu arada bayağı yakın aslında sıkmışım. Oo, evet, buradan delip arkadan çıkmış mermimiz. Bunların çekiliği falan yok değil mi? Üç delik değil mi? Ama ilk ikisi bayağı yakın, evet. bunu da gördüm. Kesinlikle bilerek yaptığımı inanın bu arada. Evet, çantamız kuruşun geçiriyormuş, bunu anlamış olduk. Ama bir de şimdi yanıyor mu ve kopuyor mu diye bunu deneyeceğiz. Dostlar, sizin için videoda bir saniye geçse de bizim için bir gün geçti. Şimdi burada güzel güçlü bir arabamız var. Burada da enişte arabasından hallice bir e, arabamız var işte. E, ben bu kurşun deliklerinin içine iki tarafında çekme alatlarının kancalarını taktım. Şimdi yavaştan bunları germeye başlayacağız. Yavaş bir şekilde hareket edebilir miyiz iki tarafta? Yavaş bir şekilde. Güzel. Ben yaklaşınca bırakacağım. Biraz yavaş bırakıyorum. Ben bunun uzun dayanacağını düşünmüştüm. Dokunduğu anda fark etmişsiniz zaten elimden bile bırakamadım. Evet çantamız biraz telef oldu diyebiliriz. Ama bir de bir tarafını bu kez halata takacağız. Bir de çantanın içinde güvenlik önlemi diye buraya kilidi takılan bir yer var. Datılıyorsunuzdur başta. Şimdi diğerini de buraya takacağım. Evet biraz daha biraz daha tamam. Bunu hatta böyle ortaya bırakıyorum bu kez. Hazır merkez. Şimdi bakalım çantamız söylediği kadar sağlam mı? Başlayalım. Yavaşça. Aaa! Fren yapsana! Ve tamam. Ve koptu. Son emniyet kitimiz de koptu. Son kez çekiyoruz. Buyurun! Mercedes diğer arabamızı çekiyor arkadaşlar. Halatlar sağlam. Halatları biz çekme halatına ekle yapabiliriz yani şu an. Ama çantamız pek de düşündüğümüz kadar sağlam çıkmadı diyelim. O zaman şöyle yapalım. Ben buna biniyorum, ofiste görüşürüz. <gülüyor> <Allah. gülüyor> Dosta son aşama için ofise geldik. Çantamız burada hazır. Burada da bir adet az sonra yakacağımız kovamız var. Şimdi evet pürmüzümüzü hazırladık arkadaşlar burada. Dokunduruyoruz hazırsak. Ben de şu uzaklaşayım şimdi, ne olur ne olmaz. Evet, tamam. Coşkuyu verdik. Kürmüzü kenara bırakıyoruz. Önce bir ağırlansın ateşimiz, onu bekliyoruz. Ve çantayı sapından tutarak bırakıyoruz. Evet. Elim yetmiyor ki tutayım. O zaman madem öyle şöyle bir çantamızın üstüne de dökerim. Şu an e, halat ayrılmaya başladı. Çantayı şöyle bir ters döze edelim ki arkadaşlar altı tam pişsin. Evet az yanmış bu arada. Evet. Coşkuyu gönderdim. Son coşkumuzu da verdik. Yani biraz zarar gördü. eriyen yani böyle erime şeyi var ama... Bu arada bak, şöyle bayağı bir yumuşadı. Böyle bir, baksana, hamur kıvamına geldi. Evet, kaldırıyorum arkadaşlar. Bunu da web tekniğe kaldırıyor, kaldıramıyorum. Dur, Rüzgar oraya gittiğine göre... Evet, çantamız kül oldu hocam. Bu kadar pişme işleminden sonra... Bu arada şunlar, şu deriler erimedi. kartalım artık bir fırınımızdan. Evet. Şöyle bir serelim. Bu bu arada bayağı bir yanacak. Önleminizi yanımıza tutalım. Tamam ama çalışıyor, en azından bunu görmüş oldunuz. Kesin yorumda yazacaktınız, hani çalışmıyor, yalan yapıyorsunuz falan, bunu da görmüş oldunuz. Evet, söndürme işlemini artık başlayabiliriz. Bismillah. Şöyle bir Tantamız... Yandı dostlar. Yani vaatleri arasında düşündüğümüzde sadece bıçaklanmadı. Ki onu da başlangıç diye çok zorlamadık yani. Zorlasak büyük ihtimalle o da olurdu. Hiçbir vaadi gerçekleşmedi. Çünkü plastik tarafı filan da eridi. Evet çantım. Bunu ben. Şöyle bir burayı... ...hallettik dostlar. Kendisi 200 dolardı ama bütün her şeyle bize yaklaşık 4.250 liraya gelmişti hatırlıyorsunuz. Ama hiçbir vadinin yerine getirmediğini de şöyle söyleyelim. Tipi güzeldi, biraz ağırdı ama testimizden geçmeyi başaramadı ve elime yapıştı. Ben bunu çıkarayım da. Evet, çantamız yandı arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar da herhangi bir vadeli yerine getirmemiş oldu. Bunun gibi denememizi istediğiniz, incelememizi istediğiniz ürünler olursa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.